Merhaba dostlarım ben Serdar ve Minecraft'a baştan hoş geldiniz. Ee, şimdi şey falan demişsiniz şu ateşi işte şeyin içine koyabiliriz falan böyle dışarı koyabiliriz. Dışarı koyarsak daha bulunması şey olması daha kolay olur. Ee, acı yapabiliriz falan dediniz. Abi karbon burnaksit zehirlenmesi geçireceğim falan dediniz. Şu an için pek bir şey yapmayacağım ya yani bunları tabii ki güzel fikirler hepsi güzel fikir ama e, fazla iş gibi geliyor şu an için. Ama halledeceğiz yani. Bir şekilde şey yapacağız. Peki bu bölümde e, ne yapacağız? Valla açıkçası hiçbir şey bilmiyorum. Çok uzun zamandır oynamadığım oyunu. Ş şöyle bir gideceğiz. Şöyle şu tarafa doğru bir gideceğiz. Bakalım ne, ne varmış şu tarafta. Bakayım. Yanımda yeteri kadar şey de var. Ben şunları hemen çabucak bir envantara koyayım. Şey yapayım. E, envanterimizi sadeleştirip geri döneceğiz. Okey envanterimizi bir noktaya kadar sadeleştiriyoruz. Şu 33 kömürü alayım ben. Şunlar kalsın. Şunu atayım. Şunu atayım. Bu taş tuğla yapmıştık son bölümde değil mi? Bunları bir şeyler yaparız. Ne yapacaktık lan biz? Ne yapacaktık. Neyse. Okey, buraya artık şey yapmamız gerekecek bir noktada. Yaparız. Patatesimiz de var. Oh, mis gibi. Bu tahtayı da koy. Evet, kesinlikle yeni bir sandık gerekecek. Yapalım hemen ya. Hemen yapalım ya. Şuradan. Yani yeni bir sandığı şöyle koyalım. Nereye koyalım? Aynen şöyle dursun burada. Bir şekilde şey yaparız. Ben şeyleri alayım mı acaba biraz daha mı? Şunu da mı alayım? Şunu da alayım. Hapşuracağım. Hapşuracağım. Hapşurmak üzereyim. Hapşurmak üzereyim. Çok sinir bozuyor. <gülüyor> Hep beraber. Çok sinir bozuyor. Çok sinir bozuyor. O böyle birden gelmiyor ya. Yani. Çok yavaş yavaş gelen bir hapşur. Sinir bozuyor. Taş baltalarımız bitiyor lan bizim. Taş balta mı bitiyor? Ben demirden e, taş demirden kazma yapsam ya. Gidip hemen demirden bir kazma yapayım. Aa çiftlik. Okay. Um, evet çiftlik de yapabilmemiz lazım. Eee um, çiftlik içinde uğraşabiliriz belki bu bunu bakalım. Um, hayır. ha Buradasın uzan sen. Güzel. Şuradan hemen bunları şunlara çevirdim. Yani mis gibi demir şeyimiz oldu. Hmm, daha fazla madene taş kazma. 3 saldırı hasarı 1 2. Ha okay, tamam. ben diyorum ulan özel bir şey mi var acaba? Demirler yanımızda mı kalsa ya? Demirler yanımızda mı kalsa? Kalmasın koyalım buraya ne olur ne olmaz ben çok korktum şu an. Of oh, mis gibi. Oh şunları da aldık. Tamam bunlar bize yeter. Görüşürüz. Güneş batıyormuş. Görüşmeyiz bir dakika. Ben yatayım. Sadece geceleri veya fırtınalı havalarda. iyi. Daha fazla demir toplayalım. Onu da alalım. Böyle demirleri koyayım. Elimde ne var? Andezit mi? Ande evet. geçen bölümde de söyledim ama böyle andezit sanki bir küfredermiş gibi falan bir havası var. Buradan neye alalım ya? Alayım mı seni? Ne yapacağız ki seni? Seni ben bir tövbüden ötürü orada bırakmışımdır ama şu an şey yapamadım. Bilemedim. Ee, hocam şuraya bir tane kömür daha koyalım. Hatta bir tane daha dursun. Ne olur ne olmaz. Buradaki şeyleri toplamış olurum. Şimdi duyabiliyor muyum? Yes. Elimde demirden kazmamlıyorum ben zaten hep. Gerçek hayatta da ne olur ne olmaz böyle. içeri bir şey girerse döveriz. Devam edelim o zaman. Evet. Geçen bölümde derinliklere de dalmıştık. Baya bir şeyler toplamıştık. Böyle demirler onlar bunlar. Ee, hayat güzeldi. Bu bölümde de yani bir ihtimalle gittiğimiz yerdeki hayvan popülasyonlarını azaltırız, doğaya daha fazla zarar veririz, kötü bir insan oluruz ve geri döneriz diye düşünüyorum. Bakalım. Of şu an püf presiyor. Size geliyor mu diye bakıyorum şu an size gelmiyor. Oh, mis gibi böyle mis mis mis. Ben bu arada şuraya doğru gideceğim değil mi? Tamam. Gideceğim yönü unutmayayım da. İnşallah köpek balıklar yoktur denizde. Bu arada yeni bir güncelleme de gelmiş. Yeni güncellemede ne olduğunu ne bittiğini falan hiç bilmiyorum. Bakalım bir şekilde anlarsın. Oo, diyorsun. Buralarda, bunlar da var. Dün, gündüz derinlere gidiyordu diyecektim. Nerede gitmiyorum? Ha ah? Ses ne ses ya? Lama sesi falan mı? Yok. Cadı sesi mi acaba? Ne var ya buranın diğer tarafında çok merak etmiş. Başka bir mağrabaya başka bir şey vardır. Geliyor. Don't Star o oynuyormuşuz da bir şeyin peşinden koşuyormuşuz gibi hissettim. Yok yer altına sınırırım. Yer üstünde değil bu. Of, orada sağlam kömür yatakları görüyorum. Vay be, çok güzel bir yeri geldik gibi görünüyor. Kömür yataklarını ben bir şey yaparım. Çuklarım. Çuklamak ne demek? En ufak bir fikrim yok. Ama gidip onu yapacağım şimdi. Az önceki ses neydi? Aslında onu onu bakmak da istiyorum ama böyle bir Fikri ilgisi olan varsa onların yazması daha e, verimli olabilir bizim için. Ağzımızı burnumuzu kırar ölürüz burada, kötü olur hepimiz. Ya, kömür, başka bir şey. Sen ya? Ne aldım ben az önce? aldım ben? Aldım. Ne aldım, ne aldım? Kömür almışım. Kömürlerin şey mi değişti? Görünüşü de işte böyle değillerdi sanki daha az şey gibilerdi bunlar. Tamam ben her türlü okuyayım ama güzel güzel. Oh mis gibi. Sal gitse alıyorum lan. şey yapıyorum gidiyorum. Az önceki yere gideceğim çok merak ettim orayı. Şuranın ardına bakmadan gitmeyeceğim. Dur. Önce o şuranın ardına bakacağım çünkü sanki buranın ardına böyle çok güzel topraklar, çöller, düzlükler var gibi. Hiç, hiç haklı değilmişim. Hiç haklı değilmişim. Böyle bir, bir zerre olsun haklı değilmişim. Olsun. Gidiyoruz. Diğer tarafa gidiyoruz. Güzel bir yermiş aslında burası ya. Böyle çok güzel bir atmosferi bir şey var. Hoşuma gidiyor. Şimdi o şeye gideceğiz. O mağaraya gideceğiz. O Aa, aman o o o bulacağız şimdi. E o mağaran nerede olduğunu bulabilirsek. Kaybolma şansımız çok yüksek. senin için kafe bıra. Nerede de ya? Bu tarafa doğru bir koşayım çünkü bu taraftan Et lazım bana sonraki günler için o yüzden. Okay, buralarda bir yerde olması lazım. Aman boşver ya. Yün da alıyoruz bu. Aha burası. Ha, boş ver dediğim noktada. Bir Zombi var. Lav da var. Siz takip ediyor ama Hiçbir şey bulamıyorum. Boş, ver, aşağıya, aşağıya, aşağıya. Buradan geliyor bu azıcık yukarıda mu kazmam gerekiyor diyecektim. Yanlış yaptım. Oooo oh, oooo oh, oooo oh, oooo oh, oooo oh. E çıkalım bakalım bir buradan yukarıya nereye gideceğiz. Önce bir yemek yiyeyim tabi. Patates dur. Önce şunu yiyeyim. Sonra patates yiyeyim. Bir tane daha biftek yiyeyim. Oh böyle iki bifteğin arasına patates koymuşuz gibi oldu. Mis mis. Gidelim bakalım yukarıda kim varmış. Yukarıda bir ikincisi yoktu yani yüzeyde. Evet. Okey. Gizemli bir varlık göremiyorum burası böylece bir Yer altı şeymiş Okay. Alalım bunlar o zaman demir Güzel Yani bir şey ya Bu da yeni tarifler maçında ne aldım lan ben? Ham demir. Demir ceferi almadım yani. Okay. Az önce de ham kömür mü aldım acaba? Ham kömür çok şey gibi oldu. Toprakların kömürü falan. Devam ediyor. Okay. Buradan yani burası da böyle bir yerdi. O zaman mı diyeyim, ne diyeyim? Nereden geldik? Biz şundan mı geldik? Vallahi nereden geldiğim hiç bilmiyorum ben. Böyle kazacağım ya. Şöyle kazacağım aynen. azıcık yukarı doğru kazayım. Aa kömür de bulduk. Ne güzel. Bir ilk fazla kazmışım. Oh, oh, oh. Minecraft bu işte ya. Minecraft belirli bazı blokları kazıp karşısında şey almak, tatmin duygusunu almak İçeri love giriyor. Bağıra bağıra yanıyoruz. bir tane daha yap be. Oh. Devamı var. Buradan çıkarız o yukarı doğru madem buraya kadar kazdık. Kaz kaz. Nereye çıkıyoruz alakları? Yeni bir şey mi aldım ne aldım ha? Granit. Andesit, granit. Aha. Böyle mi kalsam? bir tepe olduğunu varsayarak... Oh be! Allah, Allah boş ver eve dönüyorum ben. Bu taraf evdir diye um umarak dönüyorum şu an. Bu tarafta ev değilse çünkü ben bu konuda inat ederim azıcık giderim yani. Elim, aslında üzerimizde zırh da var şimdi. O kafada zırh yok okey. Şu an çıplak ayakla her Az önce taşların üzerine de çıplak ayakla bastım. Otların üzerine de çıplak ayakla basıyorum. Domuz her an bir domuz adamın bir şey dönüşmezse, domuz kişiye dönüşmezse veya koyunlar, vay siz sen bizim anamızı babamızı öldürdün diyerek duruma geçmezse, çok öyleyse çok yanlış yere gidiyormuşum gibi hissediyorum. Ah yok, oh be ev, evim gibisi yok ya. Gerçekten evim gibisi yok. <gülüyor> Dumanı görüyoruz hala <gülüyor> Tavanı doğru düzgün yapamamız. hava kaçırıyor. Böyle bu iyi bir şey herhalde. Boğulmayız içeride diye hayal ediyorum. Ulan suyum yok. elinde kılıç duyuyorum yine tabi ben de kılıç duyuyorum. Kılıç kazma. Her türlü kalkan. Her türlü şeyle uyuyorum. Devam batıya doğru devam şöyle. Ya batı değil güney doğru gitmeye devam etsek. Batı çok böyle engebeli falan çıktı. Ben böyle keşfedeyim istiyorum. Aaa zombiye bak yanıyor şerefsiz. Yan! Yan! Öldü. Eşek, o, o, o ne? Aa, zombi sandım. Şurada bir iki blok böyle üst üste geldi onları zombi sandım. Gidelim bakalım böyle koştura koştura güneye doğru gidelim. Ben sana girmiş miydim? Bunu birisi, birilerine söylemeyeceksiniz. size bu şekilde bir kullanım konusu değil. Sanıyoruz da bakın o yüzden Zombeler aslında o yüzden yani Unholy varlıklar oldukları için Na kutsal Varlıklar oldukları için yok. İyi, na mübarek varlıklar falan. Heh. Bu dağıttım. Burada da ot yetişiyor. O, ben de karanlık sandım aşağıya. Wow ne kadar gidiyormuş be falan diyecektim ya. Yani. İyi zaman böyle kıra kıra geri gidelim ne yapalım. Girişe koyarız bir tane. Orası ödemek şey demek olur yani. Sen buraya girdin hocam. Demek olur. O çıkıyor Oraya meşalemi koydum demek. Oraya işledim demek ben. Sen nasıl oldun ne oldun bilmiyorum ama. Sen bir şeysin. Onun, en fikir alabiliriz. Hani onun bir şey olduğu konusunda. Onun var olduğu konusunda. En fikir alırız. Bakın ne güzel yerler. Evi buraya yapacakmışım. Orada yer kazdım ettim. Arazi düzleştirdim. Evi buraya yapacakmışım. Ben güzel yermiş. Büyük ihtimalle şu tepelerin ardında. Aralarında böyle mağaralar falan da vardır girebileceğimiz yerler de vardır. Baya hoş şeylerdir onlar. elimde altı tane pişmiş koyun eti varmış zaten. Güzel. Şimdi aynen var. ne kadar hoş bir yer. Oğlum, ne kadar cennetten bir parça gibi bir ya burası. Bu Artık düzlüğe koştumayı devam edeceğim, ama burada kömür buldum affetmem. Mi mis, mis gibi ya, mis, mis gibi oyun bu ya. Ne kadar temiz bir oyun bu, ne kadar güzel bir oyun ya. İçine asıl korkunç sur da var ha böyle şey yapıyoruz. Lan ben bir şey mi gördüm az önce falan oluyorsunuz. Benzer, uuu oh, oh, oh, benzer şeylerin içine saklıyor kendisi. Oh oh oh, oh, oh oh oh Ah gerizekalı birbirlerine vuruyor. Evet evet evet evet. Oh, oh. çok iyi lan. Aptalara bak. İngiliz oyunu oynadım. Gel. Vur vur. Öldünüz şerefsizler. Ya. Olaya bak. Bir tane şey koyayım da. Oh. Özürler gel bakayım. Ha ha, öl şerefsiz. Şerefsiz seni. Bugün de güzel güvellerimiz oldu ha. İyi savaştık bugün. Ne geliyorsunuz siz? Ha o aşağı iniyor. Ben ne diyorum? O oka ne oluyor? Güzel han. Böyle bir sistemin olması güzel ya. Yani. Ben mutlu oldum şu an. Boş değiliz diyor oyun ha. Bak fizik bir şey var yani. Rahat olsun için diyor. İnek uzanmış. OV oh, oh, oh, oh, oh. Yeni tariflerimi açıldı ne aldım ki parlayan mürekkep hissi Ben oraya şey yapmayacağım aşağıya indi Okey ben o zaman şunları bir halledeyim Bunlar normal şey herhalde Bunlar da Ham Demir? Hay demir jeferi yok artık. Ham demir var. Okey güzel bir değişiklik olmuş. Güzel bir farklılık olmuş. Farklılık getiriyor yani bir tazelik getiriyor oyuna. Bir küçük bir tazelik çok bir şey değil ama. Sanırım bir de bu taraflarda bir şeyler vardı evet. İstemediğimiz kadar şeyimiz oldu. Daha fazla iskelet var. Okay. İlginç, e, güzel. Keseriz. Tamam, okay. Okay, okay keseriz. Geleceğim, geleceğim. Gel gel gel gel gel gel gel. Ölmeyek burada. Bir tane daha var sanırım. Sesini duydum. Olay bak ya. Ben bu demirleri götürürüm yani. Bol bol demir alıyoruz şu an. Mis gibi mis. Orayı burayı aydınlatalım şimdi. Oho, demir. Ne lan Bir demir göremiyorum orada. Okay. Okay. Bereketli bir gün. Canavarlarla kapışıyoruz. Öldürüyoruz hepsini. ağzını, burnunu kırıyoruz. Gizemli varlıklarla da karşılaşıyoruz. Gidiyor bu bölümü. Ranlık da böyle azıcık korkutucu da böyle yeni yeni şey yerlere giriyoruz. Ooo! Ooo! Hocam ne yapıyorsunuz siz burada? Oho! Ya. Gel ya şuradan. Aynen şuradan. Tüfbe olan patlatamadım ya. atlamadı be Öldü mü lan? Atla şerefsiz. Orada 3 3 üç, üç kişi var ha. Atlamıyorlar ya. A oğlum çok güzel. Ah! Ah! Şerefsizler sizi. Aşağıya yol yapalım böyle. Seni öldürürüm ben. Hemen bir şey yapalım biz. Bir daha. Bunları koyduk. Bunları koyduk. Oh. Bu oyuna bir gün vampir koysalar hepimiz üç buçuk oluruz. Üç buçukla nereden geliyor hiç bilmiyorum. Duysak hepimiz eğleniriz. Üç buçuk nereden geldi? Kömürleri bir alayım. Oh. Wow okay. Dem Aa, demir kazmam bitti. Yani asl- e Okey bunu tahmin etmeliydim. Ama şey yapamadım. Bir yerden yukarı çıkacağız artık veya. Vallahi yukarı çıkmayın, yukarı çıkmasın. Burada hemen burada şey yapıyoruz. Hemen burada kendimize bir aynen crafting table yapıyoruz. Crafting table'ımızı buraya koyuyoruz. Hemen bir ocak yapıyoruz. Oh, mis gibi. Ocağı hemen şuraya koyuyoruz. Bunu koyuyoruz böyle bir tane. Nerede ham demirlerimiz? Oh, mis gibi. Pişecek burada. Hemen kendimize yeni bir demir yapacağız. Şuradan da hemen iki tane şey alıyoruz. Aynen. Hatta. Hadi ulan bu da yedek yatağımız. Yedek yatağımız burada iki tane daha şey olacak. Üçüncüyü olsun çekeceğim geri. Hatta yeni etleri falan pişirmeye başlayacağız. Et falan pişin biz yapana kadar. Pişin ulan. Bunu aldım. Ben bir tane daha yapacağım. Ne olur ne olmaz. Onu da taştan yaparım. Yolumuzu devam edelim. Yani acil durumlarda kullanmak üzere. Oh bak birinci etimiz pişti. Mis gibi. Hadi üçüncüsü de pişsin. Yetsin. İkincisi de pişti çünkü. İkincisi pişti mi bilmiyorum. İnşallah hepsi pişer be. Hadi o da pişsin be. 10 tane etimiz olsun yanında. Pişecek yes. Bakınız her şey mis gibi. Her şey mis gibi. Hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Bir şey söyleyeyim. Şurada. Ben kendime yapamıyorum. Bir kadar salaklaşma. Yeni demirden şey yapayım diyecektim. Yapamıyorum tabii ki yapamıyorum. Durum. Bir mi girdi ne yaptı? Of. Demirler demirler. Bir şey göremiyorum ben. Siz görebiliyorsanız lütfen beni affedin. Ha burası aynı yere gidiyormuş. Orası da su ama hemen şunu hemen şey yap. Devam ediyor. Ne güzel bir keşfe çıktık böyle bir şey yakaladık yani. Ve istediğimiz zaman da uyuyabiliriz. Kafamıza göre uyuyabiliriz. Bir de fırtına falan olursa uyuyabilirsin de Fırtınada ne geliyor ki? Fırtınada ne oluyor? Fırtına hakkında bilgisi olan varsa yazabilir mi? A fırtınada şöyle şöyle oluyor. Şöyle hazırlaman lazım. Şöyle dikkat etmen lazım. Gelen şu varlıkları şu şekilde konuşabilirsin ve şu şekilde dövebilirsin onları falan gibisinden. Burada. Yok karanlık bir sadece. Ben de bir yer açtım sanırım. Neden? da net ansayrı yani siyahsın. E, gidelim bakalım nerelere. Biraz yok burası bir yere çıkmıyoruz sanırım değil mi? ay yani çok eğleneceğiz demiştik. Kuş buşağı. Böyle bir sözle söylemiş oldu yani burada. Buradan başka yerlere gidiliyor muydu? Aa bak burası var. Oo. Mhm. Açma span şeyler yapma, Okay, şöyle yapacağız. Ben bir şey mi attım aşağıya? Yok şuraya geldi değil mi? Okay. Bir de kırabilirim artık ya. Yani? yapmak isterim şuraları şey yapmakta. Lava bozdum sanırım az önce. Olsun demiri aldık. Burayı kırarsan baştan. arke eder mi? Evet ediyor. Evet, ediyor. Oo, o çok iyi oğlan lav şu an. Mis oldu ha. Bir de şöyle yapı başla da şey yapalım mı böyle kanalımız olsun. Oh. Yaam da. Oh mis mis mis mis mis mis mis mis mis. Öyle kalırsın ama bundan daha fazlasını vermem sana. Bundan daha fazlasını vermem, seni de bir yok edelim. Ha mis. Aa, harika, her şey çok güzel. Bak okay, ya doğru düştü, belki bunu şey yapmalıyım. Güvenlik önemli. Bir şey oldu. Ekranım karardığında artık o tarafa bakıyorum. Ben de sizin ekrana bakıyorum artık. Kendi ekranım karardığında. Minecraft'ta o bir numaralı kuralı değil mi? Yukarı doğru kazma. Ben ders alır mıyım? En hızlı yol bu şekilde. Hızlı bakıyorum şu an. Ben kötü bir karakterin replesi yapıyorum. Lan Serdar Rus'un RP'sini yapıyordu. Devam var. Demir geliyor yukarıdan. Onlar demir mi? Daha fazla demir. Okey tamam artık geri dönüyorum. Seni alabiliriz çünkü burayı aydınlatıyoruz zaten. Buraya koymak isteyebilirim ben. Buraya koyayım o kalsın orada. Kalsın ulan buradaki meşayeler kalsın. Yenilerini yaparız. Şu yoldakileri alırım. oraya çok beğendim. Oh burada şey varmış. 10.10 Güzel. Ben şuraya da aynı şey uygulamak istiyorum. Aa yok kesmişti zaten aklıma. Güzel. Güzel güzel güzel. Oradan seyahat etmek zor oluyor böyle sonraki seyahatimizde. Azıcık sıkıntı var. Buraya bırakacağım ya. Burası güzel görünüyor ya şu an. Ben bu şeyi bozmak istemiyorum. Ooo. Görmediğimiz şeyler varmış. Dönüş yolda gayet verimli oluyor. o Burası var. İşte burası var değil mi? o Yukarısı şimdi. şield okey. Böyle yapacağız. Hoşver ha. Aynen. Böyle mis çok iyis şu an. Şu an, şu an çok iyi her şey. Oh ben burada sadece geceleri veya fırtınalı havalarda duyabilirsin Gece olmadım mı şu an? Ben mi tilaş yapmışım? sabah olmuştur şu an. Ben bu evi yapana kadar yoksa gece oluyor mu? Oğlum oh, çok iyi lan. Gündüz olmuş. Daha yeni gün doğuyor. İyi dayanmışız içeride. Ya, gidelim o zaman biraz daha. Yok dur şuradan geçeceğiz. Ben buradaki bir tane şeyde al. Ben bir şeyler yiyeyim. Bir şeyler yiyeyim. Kahvaltımı her zaman suyun içinde yaparım. Siz kahvaltınızı nerede yaparsınız? Geceleri nasıl uyursunuz? Denizde altı patlar mı vardır? Kazma mı vardır? Belki benim bir kılıç vardır. Belki zırhınız üzerinizdedir hala. Yumurtaları alayım ben. ona bunu atarım. Üzerime koşan zombileri atarım. Ben güneye doğru gidiyorum değil mi? Kuzeye gideceğim yani şey. Bu yumurtaları da alayım ben. Hiç tavuk yapmamız gerek kalmayacak. Bol bol yumurtamız olacak. Aslında böyle ayrık bir yapı arıyorum böyle güzel tapınak veya herhangi bir şey böyle herhangi bir şey böyle farklı bir şey abi bir köy. Köyü bile görmedik şu an kadar. Veya bir çöl sen pembe bir, bir koymuşsun evet pembe koymuşsun. mı arı? Bu, arı. Hiçbir şey yok çevrede. Tepelik böyle her taraf tepelik, tepelerin ortasını, tepelerin ortasındaki düzle kurmuşuz ev gerçekten de. <gülüyor> Azıcık kuzey mi baksak, ne yapsak hiçbir şey yok ha. Cadın evini görsem şu an yani öleceğiz ama sevinirim yani vallahi wow, bir şeydi ya. Yani. Balka ba. E o can, can, canını görmemiş miydik? Görmüştük. Mi? Doğuda kalıyordu sanki. Oraya mı baksak? Benim evim kuzeye bakıyor değil mi? kafamda öyle kalıyor. Evim kuzeye bakıyor. Yani. Melekler beni hep korkutuyor ya. Hep böyle bir şey zannediyorum melekler. Başka bir şey zannediyorum. Kocaman düzlük. Şuna bak. Aa bir yer daha diyecektim. O. Evet bir yer daha. Nereden giriliyor? O taraftan bir girişi var sanırım. Evet. E girelim. Burada kömürleri de daha almamışız baksana. Oh oh oh oh oh bebeğim oh okey. Oh oh oh oh oh geri çekil geri çekil geri çekil geri çekil taktiksel hatalar yapıldı şu an. Taktiksel hatalar yapıldı. Okey. Ben, ben size ne yapacağımı biliyorum. Buradan yeni bir yer kazacağız. Başlangıç olarak şuradan yeni bir yer kazacağız ve bunları güneş ışığına maruz bırakacağız. Gelin bakalım. Bu ne Ne aldım ben? Ne aldım? Okey. Şurayı kazacağız. Tamam dur bir dakika. Dur bir dakika. Kazacaktık sen. Ehehehe. Ehehehe. Ha Alırın gerek yok şimdi. Gerek yok. Şimdi gerek yok. Size gökteki bir takım kozmik cisimlerin gerçek gücünü göstereceğim. Yeterince gösteremeyeceğimden korkuyorum şu an. Elinde başka kürek yok. Öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Ah! Ah! Okey. Nereden başladım lan ben? Okay. Okey. Evimin olduğu yeri gördüm. Ben neden buradan başladım ki? Ben Benim yattığım bir yerim yurdum vardı. Neyse en azından çok da şeyde değiliz. Öldük. Ama neden öldük? Ne uğruna öldük? Güzel şeyler uğruna öldük. Daha da güzel şeyler uğruna gidip öldüğümüz şeyleri alacağız. Sonra da geri basacağız. Ben dedim ben oraya kapatırım sonra geri dönerim falan filan. Yok yemedi. Evimiz şu tarafta bir yerde. Bizim bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Güney yönündeydi bizim ev. Açık bir düzlükteydi. Açık bir düzlük bulursak güzel olacak. Şu an stres bastı beni. İnsanın 5 dakika mı? 1 dakika mı? 1 kural oldu. saniye mi? 5 saniye kuralı vardı. 5 saniye. Yere düşen eşyalarını 5 saniye içinde almazsan mikroplar türer üzerinde falan. Yok olacak onlar. Yok olacak. Çok fazla şey aldık. Çok güzel şeyler aldık. Onlar yok olacak biz onları almazsak. Ulan inşallah doğru yere gidiyorum duruyor. O boş gidiyor olabilirim şu an. Hiç hatırlamıyorum böyle bu huş ağaçlarının bol Cennette gibi bir yere geldik ya. Abi bir bambaşka bir yere geldik. Şu an şeyim böyle. Ne güzel yarmış burası. Kar mu? Oğlum burası neresi? Laman mı onlar? Aa, aa. şu bak. Şunların üzerine daha hızlı koşuyoruz. Bunları sanırım yol yapmak için. Ben fazla mı güneye girdim? Ne oldu? Nereye geldim ben? Fazla mı doya gittim? Fazla mı güneye geldim? Ya i̇nşallah bir kayasındır da bir canlı değilsindir. Bir canlıysan bat batırdık yani. Her şeyi şu an batırdık. O, orası batı mı? Okay, okay, güzel bir şeyler görüyorum. Değişen yer şekilleri görüyorum. <gülüyor> Hardcore mod olsak seri burada bitmişti. <gülüyor> en azından birinci sezon. Çünkü hani onun da başka sezonlar olacak ama. Kocaman bir denize geldi. Ben bir ara evimi gördüm. Ondan sonra dedim ki ben şu yöne gideyim. Evin buradaysa öldüğümüz yer kesin bu taraftadır. Sonra karlı dağlarla karşılaştık. Özet. Özeti bu. Durumun özeti bu. Sanırım şunlukta daha fazla şey açıklamaya gerek yok. Oho. Acıkmaya da başladık. Baksana ineklerin çocuğu olmuş. Aa bir yapı gördüm. Kapınak gördüm mü ben. İnşallah beni yemezsiniz. Balıklar, mürekkep balıkları. şimdi ilginç kısmı eşyalarımı bulursam bir şeyler yiyebileceğim de çünkü eşyalarım arasında bol bol yiyecek de vardı. Mesela onları bulamayacağız. Siz daha iyi biliyorsunuz Tamam 5 dakika geçti mi geçmedi mi eşyalar gitti mi gitmedi mi ben boşuna mı uğraşıyorum yoksa ümidim var mı falan bunların hepsi tamam, ben neredeyim ne yapıyorum yani. Bilmiyorum şu ormanlığın ardında kalıyordu bizim ev bu durumda bizim öldüğümüzde şu tarafta falandı ben önce emin olduğum bilginin peşinden gideyim ormanlık alanının içine gireyim. Ya ben neden evimden başlamadım abi veya neden yatağımdan başlamadım ya. En son yattığım yerden ben en son yattığım yeri kırdım ya. Yatağı evet en son yattığım yerde patladığım zaman üzerimden düşen eşyalar arasında olduğu için tabii ki beni şeyden başlattı. Olaylar olaylar. Etrafı yanıyor sandım ben de. Evimi bulsam seyredeceğim şu an. Ama o kadar... Abi şu, şu şu tablo inanılmaz umutsuz bir tablo. Ben sizi bu tabloyla veda edeceğim. Ahbaplarım çok teşekkür ederim. Ee, yine arı gördüm. Uzaklarda bir arı gördüm. Herhalde bir ara bir noktadan tepeden gördüğümüz bir arı vardı. O da herhalde yine aynı arı. Neyse. <gülüyor> Ahbaplarım çok teşekkür ederim. Bu bölümleri benimle aldığınız için yine başımı belaya sokup e, boyun ölçüsünü aldım. Çok teşekkür ederim. Boyumun ölçüsünü verdiğiniz için. <gülüyor> e, Like'larınızı yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. E, aşağıda açıklamalarda bir takım başlıklar, isimler, konular var. İlginizi çekebilecek şeyler olabilir. Oraları da, oraları da göz atmayı unutmayın. E, sonraki, defaya sonraki video ve yayına görüşmek üzere. Hayatta yüksek, çözünürlükte mutlu, huzurlu, keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.